Merhaba arkadaşlar, 29 Kasım günü meydana gelecek olan bir etkileşimden bahsedeceğim bu videoda sizlere. Aslında hem 28 Kasım hem 29 Kasım hatta iki aralığa kadarki süreci değerlendirebiliriz. E, ancak e, onları belki ayrı videolarda da aktarmaya çalışacağım. E, burada e, Meydana gelen etkileşimler tabii ki birkaç günlük etkileşimler arkadaşlar maksimum bir hafta boyunca etkili olacaktır. E, dikkatli ve temkinli olmakta fayda olan etkileşimler 29 Kasım tarihinde saat 23.30 civarında Merkür Mars karşıtlığı yaşanacak. Şimdi Merkür Mars karşıtlığı evet çok sık rastlanan bir durum ama biliyorsunuz ki Mars retro pozisyonda ve Mars'ın etkileşime girdiği her gezegen bu süreçte oldukça önemli. Evet. Ya yeni ile beraber hatta önümüzdeki ikizler dolunayıyla beraber çok daha aktif olacağımız üzerimizdeki negatifi artık atmaya başladığımız bir süreçte olsak da Mars'ın sert açılarında tekrardan e, tetiklenen bazı durumlar var biliyorsunuz. E, Mars Neptüne uzunca bir zamandır kare görünüm yapmakta e, ve bu Merkür Mars e, karşıtlığı da yine Neptün'e kare görünüm yapıyor. Yani bu süreçte özellikle Aralık ayı yorumlarında da bahsettiğim gibi Neptün'ün. Sert açıları Bizim toparlanmamızı Bizim kendimizi bulmamızı Olayları gerçek bir şekilde Görmemizi engelliyor Merkürde Mars'ta Bizim kişisel gezegenlerimiz olduğu için Ve günlük hayatımızda Çok aktif çalıştıkları için Onların görünümleri de Ekstra önem kazanıyor arkadaşlar Şimdi 28 Kasım tarihinde Mars'ın satürne bir üçgen açısı Oluşacak arkadaşlar Bu açı aslında Aralık ayının ilk haftasına kadar etkili olan bir açı. Yani yay yeni ayından ikizler dolunayına kadar götüren süreçte yaşanan durumlar bunlar. Mars satürn üçgeni ile beraber şunu söyleyebiliriz. Geçmişte kalan bir konu, geçmişte kalan bir proje, emek veremediğimiz, üzerine çok fazla düşünemediğimiz, çok fazla çaba sarf edemediğimiz konularda Tekrardan bir başlangıç yapma fırsatı sunan bir görünümden bahsediyoruz. Özellikle tabii Mars retroyken bu süreçte birden atılımda bulunmak, birden yeni şeylerin peşinden gitmek eğer daha önce geçmişi yoksa, eğer daha önce üzerinde düşünülmemişse çok da sağlam ilerlemeyecektir. Çünkü Mars bizim hareket enerjimizi gösterdiği için, fiziksel koordinasyonumuzu gösterdiği için onun sert açılarında veya pozitif açılarında da dahi e, retro oluşu çok etkili arkadaşlar. Yani istediğimiz atılım gücünü ortaya çıkaramıyoruz. İstediğimiz eylemsel enerjiyi ortaya çıkaramıyoruz. Söylemek istediklerimizi söyleyemiyoruz veya yanlış anlaşılabiliyoruz. E, çünkü Mars ikizlerde ifade ile alakalı özellikle retro pozisyonda olduğu için ifade ile alakalı boğaz çakrası ile alakalı e, zorluklar yaratabiliyor. Ama aynı zamanda da geçmişte atamadığımız adımları, geçmişte aksiyon alamadığımız durumları da bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Mars retrosunda eğer öfkeleniyorsak, eğer kızıyorsak, geçmişteki kızgınlıklarımız, geçmişteki tepkilerimizdir bunlar arkadaşlar. Yani geçmişte gösteremediğimiz, ifade edemediğimiz etkileşimler Mars retrosuyla beraber karşımıza çıkıyordur ve 28 Kasım tarihiyle başlayan süreçte geçmişten beridir. Süre gelen ancak bir türlü adım atamadığımız, bir türlü çaba sarf edemediğimiz konulara dair yeni adımlar atmak için niyetli olma enerjisi Çalışacaktır. Şimdi 29 Kasım tarihi videonun asıl konusuna geldiğimiz zaman Merkür-Mars karşıtlığı. Merkür-Mars karşıtlığı arkadaşlar biraz dürtüsel diyalogları, tartışmaları, ikilemleri beraberinde getirebilir. Karşıt açılar genelde ikilemde kalmak, iki durum arasındaki çelişki, bununla beraber haklılık savaşlarını ifade etmekte. Burada aynı zamanda alelacele bir karar vermeye çalışmak, alelacele bir durumun içinden çıkmaya çalışmak da mümkün bu etkiyle beraber. Aynı zamanda bununla beraber şunu da söylemekte fayda var. Düşünmeden konuşmak, düşünmeden hareket etmek, aşırı iddialı olmak, aşırı tartışmacı olmak gibi aşırılıkların da yine Merkür Mars karesiyle aktif olacağını söyleyebiliriz. Öfkelenmek ve tartışma enerjisinin aktif olması gibi temalar ön planda yani yıkıcı bir etki doğurabilir Merkür ve Mars arasındaki bu karşıt açı. Aynı zamanda geçmişle alakalı kızgınlıkların ve kırgınlıkların tekrar gündeme gelmesi, başkalarının düşüncelerine ve tepkilerine karşı karşıt tepki geliştirme gibi etkileşimleri de ortaya çıkaracaktır. Burada tabii Satürn'ün desteği aslında bu durumu iyileştirmek adına, bu durumu göğsümüzde yumuşatmak adına bizleri destekliyor. Ancak şunu da unutmamakta fayda var ki esasında 4 Aralık, pardon 2 Aralık tarihinde kesinleşecek Merkür-Neptün karesi de. Bu etkiyle beraber tetiklenmeye başlıyor arkadaşlar yani 29 Kasımdan 2 Aralığa kadar hatta artı e, eksi 3 gün açısından baktığımız zaman yaklaşık 6 Aralığa kadar hatta ikizler dolunayını da içine alan süreçte Merkür Mars ve Neptün arasında bir gerilimli açı oluşacak arkadaşlar. Buradaki kilit noktamız aslında Neptün. Yani klasik bir Merkür Mars karşıtlığından farklı kılan şey Neptün. Zira Aralık ayı yorumlarında bahsetmiş olduğum gibi 2 Aralık'ta Merkür Neptün karesi, 4 Aralık'ta Venüs Neptün karesi var arkadaşlar. Aralık ayının ilk haftasında özellikle Neptün'ün oluşturmuş olduğu sert açılar oldukça hakim. Şimdi Neptün bizim çok aslında kestiremediğimiz, ucunun nereye varacağını göremediğimiz bir gezegen. Burada dolayısıyla yaşanan tartışmalar, ikilemler, karşılıklı diyaloglarla dahi ne konuşuldu, ne için tartışıldı, nereye varıldı gibi soruların cevabını bulmakta zorlanabiliriz. Tabi bu iki kişisel gezegenin karşı karşıya gelmesi aslında bir rekabet durumunun da ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani dinlemeden konuşmak, kendini savunma moduna almak, sadece kendini ifade etmeye çalışmak, sadece kendi kızgınlığını, kendi kırgınlığını aktarmaya çalışmak, onun gerisini, onun belisini düşünmemek gibi bir etki çalıştıracaktır. Neptün işin içine girdiğinde kandırıldığımızı, dolandırıldığımızı, hayal kırıklığına uğradığımızı bir şekilde yüksek sesle ifade etme ihtiyacı içerisinde olabiliriz. Veya gerçekten burada kandırılma, kanma, dolandırılma gibi etkilerde oldukça aktif. Ee, özellikle e, burada verilen tepkiler düşmanca, saldırganca veya e, meydan okuyucu bir tavır içerisinde olabileceği için Neptün'ün işin içinde olduğunu, yanlış anlaşılmalarında olabileceğini her zaman cepte bulundurmakta fayda var. Özellikle geçmişte yapılan haksızlıklara ilişkin hak arayışı, Doğru bir iletişim kurmanın önünde engel teşkil edecektir. Zaten bu doğru iletişimin önünde Neptün kafamızı karıştırıyor. Bizi ikilemler içerisinde bırakıyor. Ve gerçekten neye kızdığımızı, kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini çok da net bir şekilde kestiremiyoruz. Sabretmek ve karşıdakini dinlemek çok daha önemli olacaktır. Çünkü burada dediğim gibi sadece geçmişin içimizde yaratmış olduğu o öfkeyi akıtmak gibi, kusmak gibi bir eğilimimiz olacağı için e, olayları doğru algılayamayabiliriz. Zaten bu süreçte arkadaşlar e, çok net ve keskin kararlar almak uygun değil. Özellikle haritanızda değişken burçlarda bilhassa e, 17 ile 25 derece arasında gezegen dizilimleriniz varsa bu karışıklığı çok daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. E, ve bu ikilem hali bu belirsizlik hali bir türlü odaklanamamak, konsantrasyon sağlayamamak, kendini bir noktaya kitleyememek ciddi anlamda yormuş olabilir ve bunun yorgunluğuyla aslında bir çeşit tepki göstererek rahatlama eğilimi oldukça dürtüseldir arkadaşlar. Yani Mars'ın etkileşimleri burada sadece amaç içindekileri kusup rahatlamak dahi olabilir. Dolayısıyla çok cesur ve çok iddialı cümleler söylemeden önce olayı doğru anlayıp anlamadığımızı, olayın gerçekten bizim üzerimizde bu kadar büyük bir etki yaratıp yaratmadığını iyice tahlil etmemiz gerekiyor. Bununla beraber çok e, hızlı tekliflerde alabiliriz. Yani çok hızlı hareket etmemizin gerekli olduğunu düşündüğümüz e, teklifler ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor çünkü burada gerçekten kanma, kandırılma olayın arkasındaki gerçekliği görememe gözümüzün önüne bir e, sis perdesinin ilmesi veya olaya pembe gözlüklerle bakma gibi etkileşimler de aktif. Yani burada aslında gerçekten kendi zaaflarımızdan, kendi korkularımızdan, kendi öfkemizden e, yanı olursak e, bazı şeyleri kaybedebiliriz, bazı konularda yanlış anlaşılabiliriz, haklıyken haksız konuma düşebiliriz, ciddi bir manipülasyona Maruz kalabiliriz arkadaşlar. Ortamda çünkü net bir duruş yok. Net bir konu yok. İkilemler var. Karışıklıklar var. Kızgınlıklar var ve Yoğun bir ifade etme anlayışı var. ihtiyacı var daha doğrusu. Çünkü bu süreçte gerçekten Mars'ın İkizler Burcu'ndaki retro ile beraber ifade etmekle alakalı Ciddi sınavlar veriyoruz. Hepimizin sesi de <gülüyor> bu yüzden kısılıyor. Ne yazık ki. Ancak tabi burada kendimizi ifade ederken tamamen yanlış anlaşılma e, ihtimalinde her zaman cepte bulundurmak gerekiyor. Çünkü Mars'ın Neptünle uzunca bir süre kare görünümü var arkadaşlar. Dolayısıyla aslında kızdığımız şey e, gerçekten e, o bağlamış olduğumuz konu, kişi veya olay olmayabilir. E, burada aslında temelinde daha karışık, daha girift bir konu olabilir gibi de gözüküyor arkadaşlar. Evet özellikle bugünlerde iletişim konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Kasım ayının son günlerinde ve Aralık ayının ilk günlerinde iletişim konusunda biraz daha temkinli olmamız gereken süreçler var arkadaşlar. Bu uyarıyı yapmak adına bu videoyu paylaştım. Güzel bir gün olsun umarım. Tepkilerimizi doğru bir şekilde yönetebiliriz. Zaten Mars'ın Satürn'e güzel bir üçgeni de var. Yani e, emek verdiğimiz uzun vadeli konularda bir sistem bizi destekliyor. Geçmişten beri kalan üzerine emek verdiğimiz, düşündüğümüz, e, kafa patlattığımız konularda mükafatlarımızı alacağız. Ama bu mükafatları almak için adım atarken kendimizi yok yere e, hiç olmadık bir ortamda, hiç olmadık bir pozisyonda da bulmayalım. E, dürtülerimizin ve öfkemizin de esiri olmayalım inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağıdaki linkten Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve beni Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Yine danışmanlık ve iletişim için. Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.